Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 10. sınıf Akademi serisinde yamuk konusunun konu anlatımını yapacağız. Yamuk konusu toplamda 3 video olacak. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda yamuğun tanımından bahsedeceğiz. Yamuğun uzunluklarıyla ilgili özelliklerinden bahsedeceğiz ve üçgenle ilgili yapılabilen kısmından bahsedeceğiz. Toplamda 4 sayfa olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle tanımdan başlayalım. İki kenarı paralel olan dörtgene biz ne diyoruz? Yamuk adını veriyoruz. ABC'de bir yamuk dediği zaman otomatikman biz şunu algılamalıyız aslında. AB ile CD birbirine paralel diye algılamayız aslında ama sorularda bu AB ile CD de birbirine paralel veriliyor. E bu ikisinin paralel olmasından dolayı açısal özellikler kendi geliyor zaten. Şöyle bir U kuralından dolayı y ile x'in toplamı direkt nedir? 180 derecedir. Ya da şuradaki U kuralından dolayı alfa ile beta'nın toplamı nedir? Direkt 180 derecedir diye zaten kendimiz de söyleyebiliriz bunu. Doğru açılardan dolayı biliyoruz. Evet, karşılıklı kenarlar paralel. E hocam paralellik varsa karşılıklı kenarlarda büyük ihtimalle bu konuda biz neyle uğraşacağız çoğunlukla? Hani paralellik deyince hangi konu atlımıza geliyor? Bir de oran varsa eğer, evet, üçgende benzerlikte çok uğraşacağız arkadaşlar bu konuda. Haberiniz olsun. Özellikle temel orantı ve kelebek benzerliği çok karşımıza çıkıyor. Haberiniz olsun. Evet, şimdi örnek 1 ile başlayalım bakalım. Tanımını verdik. tanım ile ilgili yapılabilen sorulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle 132 derece verilmiş x verilmiş 68 ve y. Bizden y eksi x soruluyor. E 132 ile x'in toplamı nedir? 132 artı x eşittir 180 olduğundan u kuralından dolayı x'i böylelikle kaç buluruz? x'i böylelikle 48 derece olarak buluruz. Tamam. Sonra şuradaki u kuralından dolayı 68 ile y'nin toplamı da 180 olduğundan y kaç gelir böylelikle? O da 112 mi gelir? Evet 112 geliyor. E bizden y-x deniyor. y-x de neye eşit olacaktır o zaman? 112-48'e eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? Sanırım 64 yapıyor. Değil mi? Evet 64 yapıyor. Evet cevap 64 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Şimdi 118 verilmiş verilen bilgiye bakalım. Şunlar birbirine paralel. Tamam Bu kuralından dolayı 118 açısını kullanacak olursak şöyle. Buradaki açı 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 180'den 118 çıkartırsak kaç yapıyor? 62 yapıyor. E hocam x kenar verilmiş burada B ile EF birbirine eşit verilmiş 62 ise burası da ne olacaktır 62 olacaktır sonra sonrasında şöyle 62 62 124 yapıyor o zaman 180'e tamamlayan nedir 180'den 124 çıkartırsak eğer bu da 56 mı yapıyor evet burada kaçı 56 oldu e o zaman burası da 56 hatta 56 56 ve şurada kaçıyı da ben bulabilirim 56 ile 56'nın toplamı da 112 yapıyor e 180'den de 112'yi çıkarttığımız zaman Kaç çıkıyor? 68 çıkıyor Yani burada kaç? 68 Sonra takıldık. Takıldığımız zaman ne yapıyoruz? Verilen bilgiye bakıyoruz. Neyi kullanmadık? Şunu kullanmadık hocam Şunlar da birbirine paralel ya Evet dikkat. Dikkat etmesi gereken bir şey Özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde Z'ye dikkat edin açı ortaylık varsa Bak Z'den dolayı Burası da çizgi açısı değil mi? Evet A. Çizgi açısı ne oldu? 68 Hocam burası da 68 o zaman burası da 68 İster buradan yap şu açı ve x'in toplamı 180'den yap. İstersen şurada iç açılar toplamı yani 68 artı 68 artı x eşittir 180'den yap. X de böylelikle ne gelir? 180 eksi bu x'in toplamı da 136 yapıyor değil mi? 100, 136 yapıyor. O zaman x'i de kaç buluruz böylelikle? 54 değil 44 derece olarak buluruz. İşlem hatası yapabilirim arkadaşlar. Beni e, affederseniz sevinirim o anlamda. Çünkü e, bazen işlemler karışabiliyor. 8, 8, 16. Buraya bir daha bakayım da. 136 yaptı. Tamam işlem hatası yok. Bazen olabiliyor. Kusura bakmayın. Örnek 2, 44 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet. ABCD bir yamuk demiş. Şurada bir ikiz kenarlık verilmiş. E, arkadaşım şurada ikizkenar üçgende taban açıları nedir? Birbirine eşittir. İstersen hocam öncelikle şuradaki açı 110 deyip taban açılarını öyle bulabilirsin. Ya da şu açılar birbirine eşit. E hocam iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan İki noktanın toplamı 70 olduğundan dolayı nokta açısı direkt 35 derece 35 derece diyebilir miyiz? Evet. Bizden x isteniyor. E yamuktan dolayı şunlar birbirine paralel zaten. Hop bak ne var burada? Doğru da açılardaki. E, m kuralı yani burada istersen şöyle diyebilirsin. Buraya a deyip burayı da a cinsinden yazabilirsin. Şu açı 180 hata açı açısı ama uzatırsın. Direkt m kuralı var. Özellikle karşılıklı kenarlar paralel oldunlar. O kuralı m kuralı özellikle açı sorularında karşımıza çıkabiliyor. Etmeye kuralından dolayı x neye eşittir? 55 artı 35'e eşittir. Bu da kaç yapıyor o zaman? 55 ile 35'in toplamı 90 mı yapıyor? Evet 90 yapıyor. Örnek 3 böylelikle 90 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet gençler şimdi 115 derece verilmiş. Hocam 115 ise burası 180'e tamamlayan açısıdır. 65 derecedir. 50 ise burası da 130 derecedir. Hmm. Bir de uzunluklar var. Ne yapacağız hocam? Evet gençler şimdi dikkatli et. burada bir teknik öğreneceksiniz. Yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse ne yapacaksınız? Açıları yazdık kullanamıyoruz. Kullanamıyorsak özellikle bak hem açı hem de uzunluk aynı anda verilmişse genelde paraya kenar oluşturuyoruz. Hemen paraya kenar oluşturalım. Hop şöyle ister böyle oluştur paraya kenarını istersen D köşesinden oluştur. Bak ister böyle oluştur D köşesinden istersen C köşesinden oluştur fark etmez. Şöyle paraya kenar oluşturduk. Hocam paraya kenar oluşturunca ne oluyor? Parayel kenar daha görmedik ama hemuktan sonra göreceğiz. Yani 8. sınıftan hatırlarsın tanımını. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hocam burası 4 ise karşı tarafta nedir? 4'tür. Tamam. Sonra şu karşılıklı kenarlar şunlar da birbirine paralel. E hocam bunlar birbirine paralel 65 ise burası da kaç yaptı? 65 yaptı. Sonra şurası 50-65 daha 115. Buraya da 65 derece mi kaldı? Evet. Bak açılara daldık. Parayel kenarı oluşturunca açılara dalınca burada bir tane çıktı. İkisi kenar üçgen çıktı. 6 ise burası da ne oldu? 6 oldu. Bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor? Ali Bey uzunluğu da kaça eşit oldu? 10'a eşit oldu. Unutma bunu. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa paralel kenarını oluştur. Bakalım sonraki soruya. Sonraki soruda ne demiş? ABCD bir yamuk demiş. Paralel. Tamam şunlar otomatik paralel verilmiş. 5, 4, 12. Verilen bilgilerle hiçbir şey yapamıyoruz. Ama bak dikkat et BAC açısına alfa dersem işte BAD açısına alfa dersem ABC açısına da Beta dersem şurada alfa ile betanın toplamı ne verilmiş bize? Alfa artı betayı 90 derece olarak vermiş. He. Hem açılar hem de kenarlar işin içine girmiş mi? Girmiş. Ne yapacağız? Paraya kenar oluşturacağız. İster böyle oluştur istersen şuradan oluştur. Fark etmez. Ben şu C'den oluşturmaya alışkanım. Sizin de alışkanlığınıza kalmış. Şöyle paralel kenar oluşturunca dostum ne oldu? Hocam 4 ise alt tarafta nedir? 4'tür. 5 ise burası da nedir? 5. Karşı kenarlar birbirine eşit. Hocam alfaysa şununla da şu birbirine paralel ya. Alfaysa burası da alfa oldu. Hocam alfa ile beta'nın toplamı 90'dı. E buradaki üçgende alfa beta 90'sa burası da 90 derece olur. Dik üçgen çıktı. Dik üçgende Pisagor bağıntısı 5 12 ise özel üçgen. 5 12 özel üçgenden 13 çıktı burası. Benden Ali Bey uzunluğunu isteniyor. Ali Bey uzunluğu da 13 artı 4'ten kaça eşit oldu? 17'ye eşit oldu. Evet, böylelikle örnek 5'i 17 bulduk mu? Bulduk. Geldik bir sonraki Soruya diyecektim ama özelliğe. Özellik şu arkadaşlar. Orta taban. Neymiş orta taban? ABC'de yamuğunda yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına biz orta taban adını veriyoruz. Orta taban özelliği de çok basit. Eğer burası C burası A ise bu alt taban olarak bu da üst taban olarak adlandırılıyor yamukta. Bu EF uzunluğu arkadaşlar orta taban uzunluğu neye eşit oluyormuş? Direkt toplamlarının yarısına A artı C bölü 2 eşit oluyormuş. Hocam sebebi nedir diye soracak olursanız eğer bak paraya kenarımız oluştursak öğrendik ya bu tekniği. Yamukta paraya kenar oluşturma. İstersen yukarı doğru da uzatabilirsin ama o biraz işlemi zorlaştırıyor. Çok nadir sorularda yapıyoruz. Genelde böyle paraya kenar. Özellikle benzerlik soruları falan geldiği zaman paraya kenar yöntemiyle yapıyoruz. Bak C burası da C burası da C. Buraya A-C kaldı. E hocam bunlar eşit. Şunlar da eşit. Şu üçgende bir ort taban çıktı. Şuradaki üçgendeki ort tabanda ya da 1 bölü 2 oran var. Hocam x bölü axc deyip x'i bulabilirsin ama direkt orta taban. E bunlar eşitken burası da 1'e 2 oran oluyordu. Burası da axc bölü 2 olur. E, ef uzunluğuna bak ispat yapıyorum şu anda. C ile axc bölü 2'nin toplamı yapıyor. Bu da ne yapıyor? 2c artı axc bölü 2 yapıyor. Bu da ne yaptı arkadaşlar? A artı c bölü 2'ye eşit oldu. İspatı da bu. Buradan geliyor ama biz orta tabanı çok kullandığımız için alt taban artı üst taban bölü 2 yani a artı c bölü 2 de bilmenizi isteriz genelde ispat yöntemlerini biz sorularda kullanıyoruz özellikle böyle yamukta paraya kenarda böyle her tür özelliği vermiyoruz ama çok kullandığımız özellikleri de bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar genelde üçgen özelliklerinden yapmaya çalışıyoruz bakın üçgenden de çıkıyor gördüğünüz üzere evet hemen örnek 6'ya bakalım e direkt bizden ef isteniyor ef direkt nedir 14 artı 8 bölü 2'ye eşittir yani bu kaç yapıyor arkadaşlar? 22 2'den 11'e eşittir. Tamam mı? taban olduğu için. Sonra gelelim şuraya. E hocam bizden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu X. Öncelikle Y'yi bulmalıyız. Y'yi nerede bulacağız arkadaşlar? Şuradaki ort tabandan. Çünkü şunlar şöyle e, yamuk verilmiş. Ve AB ile DC birbirine paralel verilmiş. Şunlar orta nokta paralel. Bu da orta nokta paralel olmak zorunda. Şuradaki oranlamalar Olduğunu talesten dolayı. işte şunun şunun oranı bunun bunun oranı olduğundan paralel olmak zorunda bunlar. Ee, sonra madem paralel burada y'yi bulabiliriz öncelikle. 15 artı 7 bölü 2. Yani 11 mi çıktı burası? Evet burası 11 çıktı. E hocam şuradaki yamukta da bir ort taban var mı? Var. O yamuğu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu yamuktaki ort tabanda da 15 ort taban x artı 11 bölü 2'ye eşit işte olacak? x artı 11 bölü 2'ye eşit olacak. 30 eşittir x artı 11 ise x ile böylelikle 19 olarak buluruz. 2 tane orta bazı sorusu. Güzel bir soru. 7. soruyu böylelikle 19 bulduk. Geldik 8'e. Evet bakın ne var burada? Bir oran var. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bazen üçgende benzerlik yardımıyla da sonuca ulaşabiliyoruz. Biz burada şunu gördüğümüz zaman gençler dikkat. Biz böyle yamukta böyle bir oran gördüğümüz zaman bak Güzel bir şey. Bu illa böyle eşit olmak zorunda değil. Eşit olduğu için farklı bir tekne de çözeceğiz şimdi bu soruyu ama şimdi güzel bir şey öğreneceksin. Buradaki oranı kullanmak lazım. Bu oranı kullanmak demek ne demek? Hocam ya içeri doğru paralel çizeceksin ya da dışarı doğru uzatacaksın. Ben genelde içeri doğru paralel çizdiğinde özel bir durum oluşmasını tercih ederim. Mesela kelebek benzerliği oluşmazsa eyvallah. Ha hocam burada içeri paralel çizdiğimizde direkt orta taban çıktığı için bu özel bir durumdur. Tabii ki çözüm buradan daha mantıklı. Ama şunu da göstereyim ben sana. Bu oranı kullanmak demek ya buradan içeri paralel çizmek demek. Özel durum oluşmasına dikkat edeceksin. Kelebek ya da orta taban çıkıyorsa özel bir durumdur. Ya da dışarı doğru uzatacaksın. Dışarı doğru uzattığında da zaten otomatikman böyle bir kelebek benzerliği çıkıyor. Bak kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran 1'e 1. O zaman hocam 4 burası da 4'tür. 6 ise burası da alttır. Ve sonra şu büyük üçgende Pisagor yapabilirsin. Hocam burası 20, burası 12, 12, 20 ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgen deyip burayı 6, 16 olarak bulabilirsin. Bak bu bir çözüm yöntemi. Sana farklı yollar gösteriyorum. Çünkü buradaki oranlama bazen eşit olmayacak. Farklı bir oranda gelecek. Farklı bir oranda geldiği zaman da benzerlik mantığını kullanacaksın. Ne yapacakmışsın? Bak buradaki çözüm yöntemini gördün. Bu oranı kullanmak demek. Tabii ki ilk tercihimiz içe paralel çizmek. İçe paralel çizdiğinde özel bir durum geliyorsa burada ort taban geldi tabii ki bu daha mantıklı ya da kelebek benzerliği gelirse eyvallah gelmezse dışarı doğru uzatıp kelebek oluşturacaksın kardeşim kelebekteki oranlamaları da yazıp sonra dik üçgene ya da Pisagor atısı ya da daha farklı bir şey varsa onlara bakacaksın anlaştık ama şimdi ben burada bu soruya baktığımda şuradaki oranı kullanmak demek şöyle içeri paralel çizdiğimde bak Hocam eşitlikte var ya orta taban çıktı daha kolay oldu. Madem orta taban şunlar da birbirine eşittir. Buradaki uzunluk 16 artı 4/2'ye yani kaça eşittir 20/2'den 10'a eşittir. E hocam burada Pisagor çıktı. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden burayı 8 buldum. Hocam burası 8 ise burası da 8'dir. E o zaman x de 8 artı 8'den 16'ya eşittir. Tabii ki bu daha kolay. İçe paralel çizdiğinizde genelde daha kolay çıkıyor ama içe paralel çizdiğinizde unutmayın Özel durum oluşması lazım. Ya orta taban ya da kelebek. Olmazsa olmazımız. Unutma. Çok önemli bir nokta. Geldik buraya. Mesela yine bir oran var burada. Ve AD'yi de 17 olarak vermiş. Evet AD'yi 17 vermiş. Ben buradaki oranın mantığını nasıl kullanacağım? İçe doğru paralel çizerek kullanacağım. Yani ya içe paralel çizeceğim ya da bunu uzatacağım. Şu şekilde uzatacağım. İsterseniz bakın uzatıp da yapabilirim. Öncelikle uzun yoldan yapayım. Bak dikkat. Haydi uzattık hocam. Şöyle uzattık. Ama benim ilk tercihim içe doğru paralel çizmek. Özel durum oluşmuşsa oradan devam etmek. Hocam uzattık. Aha kelebek oluştu mu? Oluştu. Şuraya C diyeyim. Buraya A diyeyim. Hocam kelebekteki oran bak çok güzel. Birebir. Yani ne çıktı arkadaşlar burada? Kelebekteki oran birebir. A ise burası daha mı çıktı? Evet. E hocam burada açı orta verilmiş. Bunu kullanacağım. Yamukta açı orta verilmişse genelde Z'ye dikkat edin. Z'den dolayı bak nokta açısı. Ana noktaya nokta. İkiz kenar çıktı. A artı C ise burası da A artı C. A artı C eşittir 17 gelir. Bizden de zaten A Dc isteniyor. Yani A artı C isteniyor. Güzel bir yol değil mi dostlar? Evet. Siz genelde bunu böyle dışarı doğru yapıyorsunuz ama benim tercihim tabii ki hep içeriden yana. Bak şimdi ne yapıyorum? Burada bir oran var. O oranlama bak. Burada eşitlik olduğu için içeri doğru mantıklı oldu. Eşit olmasaydı 1'e 2 oran olsaydı o zaman dışarı doğru yapacaktın. Sana bak burada bir soruyla 3-4 farklı soru yöntemi gösteriyorum aslında. Farkında değilsin. Evet buradan paralel çizdim. İçe paralel çizince özel bir durum oluştu mu? Oluştu. Orta taban oluştu burada. E madem orta taban burası A burası C. Burası A artı C bölü 2 diyebiliriz. E şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Yani burası 17 bölü 2. Burası da 17 bölü 2 oldu. E hocam burada şunların üçü de birbirine paralel. Tamam. Bak Z oluştu. Z'den dolayı nokta açısı oluştu burada. Açı orta yani yamukta açı varsa aynı şeyi paralel kenarda da söyleyeceğiz. Ne vardır? z vardır. Dikkat et buna x kenarlı buluturlar. Bak nokta nokta x kenar 17 bölü 2 ise burası da 17 bölü 2 geldi. a Bak şimdi olaya bak. Olaya bak. olaya Bu bizden a artı c isteniyor. a artı c bölü 2 neye eşit dostlar? a artı c bölü 2 şu ortalama çizgisinde 17 bölü 2 eşit olacak. O zaman a artı c de böylelikle 17'ye eşit olacaktır. Anladınız mı dostlar? Gördüğünüz üzere çok da güzel. Üçgen bir böyle yamuk konusunun içerisine çok güzel bir şekilde birleştirebiliyoruz. Bu soru dediğim gibi arkadaşlar bakın. Şöyle olmuş olsaydı eğer. Bak hızlı bir şekilde. Dikkat dikkat dikkat. Bu soru şöyle olmuş olsaydı. Atıyorum. Şu açı ortay. Işte burası 9 burası 3 burası x istenmiş olsaydı bizden. Ve burada da oran 1'e 2 oran verilmiş olsaydı. Bak şimdi. içe paralel çizdin. Özel bir durum çıkmadı. Kelebek de çıkmadı. Hop dışarı doğru uzatırdın. Hocam dışarı doğru uzatınca ne oldu burada? Bak kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. Şurayı 9 değil de 8 vereyim. Hocam 1'e 2. e 1'e 2 olduğundan o zaman 4 olmak zorunda. 8 ise burası 4. e Sonra açıortay ortay verim. Z'den dolayı. Bak nokta açısı oldu. Noktaya nokta. İkiz kenar. x de 7 bulurdum. Gördün mü? Evet. İşte bu şekilde. Özellikle konunun başında da ben size demedim mi? Benzerlik karşımıza çok çıkacak diye. Buyur sana benzerlik. Örnek 10'a geldik. Evet örnek 10'da da yine oran var. Ne yapacaksın? Ya dışarı doğru uzat kardeşim ya içeri. İçeri çizdiğinde güzel bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor. Ort taban çıktı. E, çünkü bu da eşit olduğu için ort taban. Burası 12. 12 oldu. 9-12 ne üçgeni? 15 üçgeni oldu burada. E hocam o zaman burada. E, ort taban 3-4-5'in katı bu arada. 3-4-5'in 3 katı olduğu için 9-12-15 yazabildik. X'i direkt bulabiliriz. X artı 7 bölü 2 eşittir. Kaça eşittir? 15'e eşittir x de böylelikle x artı 7 e, x artı 7 buradan kaç çıkıyor x artı 7 30 çıkar x de böylelikle 23 diye bulur muyuz buluruz tamam peki şöyle özelliğe geçmiş böyle ama ben özelliğe geçmeden şuraya bir farklı soru tipi daha yazayım hani eksik bir şey kalmasın kardeşim kafada hemen şöyle şöyle bir soruyu yazıyorum size Şöyle oranlamayı kullanacak şekilde bir soru. Mesela şuradan şunu çizdik. Buradan da şunu çizdik. Tamam mı? Hatta buradan bunu çizdiğimizde tamam. Eşit olmasın. Hatta eşit olsun kardeşim. Bak yine eşit olsun şöyle. Şu eşit olsun böyle. Tamam mı? soruda da ondan sonra burası 2K olsun. Burası 5K olsun. Atıyorum burası kaç olsun? Burası 10 olsun. Şuradaki x uzunlu nedir diye sorulsun. Bak. Hocam ben şuradaki oranlamayı kullanacağım. Bak eşitlik var. E hocam ben buradan içe paralel çizdiğimde özel bir durum geliyor mu? Geliyor. Orta taban çizgisi. Sen dışarı doğru da uzatabilirsin. Orta taban çizgisi geliyor. Ya da farklı bir oranlama da yapabiliriz burada. Atıyorum ben bunu 3K yapayım. Hadi farklı bir oran yazayım. Hep ort tabandan yaptık. Şurası 2K olsun. Ondan sonra şurası 2A olsun. Burası A olsun. Burası da 3K olsun. Buna göre yapayım. Farklı bir oranda da bak şimdi dikkat et. Buradaki oranlamanın olduğu yerden şey yapacağım şimdi. Ya dışarı doğru uzatacağım. Çıkar soru buradan da. Ya da içeri doğru paralel çizeceğim. İçeri paralel çizdiğinde özel durum çıktı mı? Çıktı hocam. Bak ne çıktı? Kelebek benzerliği çıktı. Tamam içeri paralelden de çözüme ulaşabilirim. Ee hocam şuradaki oranı nasıl kullanacağım? Bak tema orantı var burada da. Ters bir temel orantı var. Buradaki ters temel orantıda 2 bölü 3 oran var. O zaman burası. Burada da 2 bölü 3 oran olmak zorunda mı? Evet. E, 3K buradaysa burası da 2K mı oldu? Aynen öyle. Bak şimdi kelebeği kullanabilirim. Kelebekteki oran 2K bölü. Bak 2K bölü 5K. Niye eşittir? X bölü 10'a mı eşittir? Aynen öyle. 2 katı 2 katı. X'i de böylelikle kaç buluruz? 4 buluruz. Bu da sana ayrı bir soru olsun. İşte sorulara bakış açını bu da değiştirir. Bu şekilde oranlamayı kullanacağız kardeşim. Tamam mı? Evet. Geldik şimdi bir özelliğe. ABC'de yamunda. EF ort taban olmak üzere. E, doz, o zaman şunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. EK, LF, C bölü 2. Evet. Şunlar birbirine eşitmiş ve C bölü 2 eşitmiş. EL, KF yani şunla şu birbirine eşit ve A bölü 2'ymiş. KL uzunluğu da şuradaki uzunlukta A-C bölü 2 eşitmiş. Şimdi bunu kural olarak ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. Çok bilindik ve çok kullanacağımız şeyleri tamam bilelim. Mesela ort taban. A artı C bölü 2 olduğunu biliyoruz. Ama bunları da bilmeyelim kardeşim. Yani Üçgenlerden rahat bir şekilde bulabildiğimiz sonuçları ezberlemeye gerek yok. E, nasıl yapacağız? Hocam bak şimdi dikkat. Şurada bunu biliyorsun. Şunlar böyle eşit olunca hani 1 bölü 2 K ise 2K olacağını biliyorsun. Hatta bu orta taban. Bunlar eşitken ne oluyordu? 1'e 2 oran olduğunu biliyorsun ve paralel olduğunu da biliyorsun. Bilmiyorsan da öğren. Orta taban çünkü önemli. E orta taban. E, bunun tersi olduğu zaman da şöyle üçgende de bunlar eşitken bunlar da eşitken ne oluyor? K iken 2K olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu bilgiyi şöyle kısaca hatırlattıktan sonra bakalım EK ile LF'yi bulabilir miyiz? Arkadaş şuradaki üçgene bakar mısın? Bu üçgende şunlar eşit bunlar paralel. E hocam C ise burası C bölü 2 mi yapar? Evet tersten bir ortada mı var? Aynen öyle. Aynı şekilde şuradaki üçgende de tersten bir orta taban var? Bunlar eşit. Şunlar paralel. C ise burası C 2 mi? Aynen öyle. EK ile LF C 2'ye eşit oldu ve birbirlerine eşit oldular. Peki Şuradaki üçgene dikkat edersek, bak şimdi dikkat, şu üçgene dikkat edersen ne oluyor? Hocam buradaki üçgende de şu ve şu paralel değil mi? E, hem paralellik var hem eşitlik var. Orta taban burası a bölü 2 yapar. E burası a bölü 2 ise a bölü 2'den c bölü 2'ye çıkartırsam burası da a x c bölü 2 mi yapar? a x c bölü 2 yapar. Aynen öyle. E hocam şuradaki üçgene de dikkat edersek, bak bu sefer siyahla göstereyim. Şuradaki üçgene de dikkat edersen bu sefer de şöyle bir şey var. Bu siyahta da ortadaban oluştu hocam a ise burası da a bölü 2 olacak bak LKF, e, l l k f a bölü 2 oldu mavi olan da a bölü 2 olmuştu a bölü 2 eşit k de zaten a c bölü 2 olarak bulmuştum e nereden çıktı üçgen bilgisinden çıktı yani böyle sorularla karşılaştığımız zaman bu şekilde bu kolay kuralları ezberlemeye gerek var mı bence yok Üçgenden yapabilirsin. Üçgenden yapılabildiğini de göstereyim. Evet ben şöyle bir düzeltme yaptım. Sinirinize pdf'de düzeltilmiş hali gelecek zaten. Merak etmeyin. Şimdi şuraya bakacak olursak abcd yamuk. 18, 4, y ve x verilmiş. Hocam madem şu paralel eşitlik var. Şunlar da birbirine eşittir. Şu üçgende bir ortadama mı çıktı? Evet. 18 ise direkt burası 9'dur. Şu üçgende de bir ortadama mı var? Evet. Yani burası 4 ise burası da kaçtır? 8'dir. Bizden ne isteniyor? x artı y. x'i 8 bulduk. y'yi de 9 bulduk. E toplamları da kaç yaptı o zaman? 17 yaptı. Evet örnek 11'i 17 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. X y farkı isteniyor. Bak şimdi. Hocam şu üçgene bakacak olursak 4, Y'yi ayrı bir şekilde bulacağım ya. Hocam dörtgen ort tabandan 2 çıktı. Hiç formüle gerek yok. E hocam şunun tamamı lazım bana. E bunun tamamı da şuradaki üçgende var. Buradaki ort tabanda 18 ise burası da 9 mu yapar? Evet. E şimdi 9 burası 2 burası. Buraya kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. Evet x eksi y farkı isteniyor x 7 y de 2 farkları da ne yapıyor arkadaşlar? Farkları da 5 yapıyor. Evet 12. sorumuz böylelikle 5 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Evet direkt formül x, x eksi 10 bölü 2 eşittir 6 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerek var mı? Yok bence. Hocam şuradaki üçgende orta tabandan çünkü ef orta taban demiş. Şunlar eşit bunlar da eşit. Şuradaki üçgendeki orta tabandan 10 sa buraya 5 yazabiliriz. Hatta buradaki üçgende de orta tabandan olsa buraya 5 yazabiliriz. Sonrasında istersen yamuktan yap. Hocam şu artı bu bölü 2 eşittir 16 deyip oradan yapabilirsin. Ya da direkt ben kardeşim şurada bir orta taban yok mu? Var. Çünkü bunlar eşit. Bunlar paralel. Bu uzunluk toplamda şöyle bakacak olursan 6 5 daha 11 ise 11 ise burası da kaç yapar? 22 yapar. Ya da x artı 10 bölü 2 eşittir 16 dersin 32 Buradan da x'i yine 22 olarak bulursun. Ama direkt üçgendeki orta tabandan zaten daha rahat bir şekilde çıkıyor. Orta tabanda bakın üçgenlerimizi de güçlendirmiş oluyoruz. Geldik örnek 14'e. E, e kaç vermiş? 14 vermiş. Tamam EF F 14. K, de 8 vermiş. Burası 8. Şimdi şunlar birbirine eşit değil mi? Ezber yapma hocam. Tamam. Şurası C iken. Burası da A iken. Şuradaki orta tabandan dolayı. Burası C bölü 2 mi oluyor? Evet buradaki orta tabandan dolayı da. Burası da C bölü 2 oldu. Evet şu ikisi 3'ünün toplamı c bölü 2 artı c bölü 2 artı 8'i kaç vermiş 14 vermiş c eşittir kaç yaptı ikisinin toplamı 2 iki c bölü 2'den c yaptı 6'ya mı eşit oldu evet c'yi 6 bulduk ab isteniliyor bizden hocam orta tabandan yapabiliriz a artı 6 bölü 2 eşittir 8 diyebiliriz şöyle yok pardon 14 diyebiliriz orta tabandan yapabiliriz ya da c'yi 6 bulduk ya c bölü 2 kaç yaptı 3 Hocam şurası ort taban çıktı. Şuradaki üçgende ort tabandan 3, 8, 3 daha kaç yaptı? Şurası 8'di. Burası da 3 ya. 11 yaptı. Şu uzunluk 11 ise burası da kaç yapar o zaman ort tabandan dolayı? 22 yapar. Görüyorsunuz. Üçgen bilgisi. Unutma. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, bak şimdi. Bunu öncelikli olarak bir farklı yoldan çözeyim. Farklı derken bir hemen hiç bu soruyu ilk defa görüyormuşum gibi şey yapayım. Daha, daha öncelerinde çok çözdüğümüz için bu soruları ondan dolayı. Şimdi adam bize şunu şunu ve şunu paralel vermiş mi? Vermiş. Arkadaşlar şu paralellikleri ben kullanmak zorundayım. Doğru açılardan biri biliyoruz ki paralel doğrular verilip, verilince kullanamıyorsak sorunun çözümünde bir yol kat edemiyorsak ne yaparız? Paralel doğruyu uzatırız. Hocam paralel doğruyu uzattım şöyle. Uzattığım zaman ne geliyor? <gülüyor> şimdi paralellikler var. E, konunun başında da söylemiştik zaten soruları da çözerken söylemiştik. Demiştik ki hem para hem açı varsa genelde karşımıza ne çıkıyor? İkiz kenarlık çıkıyor. Z'ye dikkat et diye söylemiştik. Hocam Z'den dolayı nokta açısı oldu. Z'den dolayı çizgi açısı oldu. A noktaya nokta. Şununla şu birbirine eşit oldu. Çizgiye çizgi. Bununla da bu birbirine eşit oldu. Çok güzel. Artık ben şuradaki uzunluğu bulabilirim. Şu uzunluk. Dikkat et. Buraya A dersem. A artı 4. Orta tavan uzunluğu. 19 artı 5 bölü 2'ye eşit. Yani 24 bölü 2'den 12 olacak. E A artı 4 12 ise A'yı buradan kaç buluruz? 8 buluruz. A buradan 8 ise burası da 8 burası da 8. X'de ne yapıyor? 8 artı 8'den 16 diye çıkıyor. Cevap 16 oldu arkadaşlar. Evet klasik hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir özellik bilmeden rahat bir şekilde yapabildik. Paralel doğruyu uzattık. Z'ye dikkat ettik sadece. Yalnız ben burada şunu da söylemek isterim. Ben bunu da çok kullanıyorum. Paralel kenarda da biz bunu çok kullanıyoruz arkadaşlar. Şu bilgiyle de yapmanızı tavsiye ederim. Hatta o bilgiyi şuraya vereyim. Yamukta böyle açı ortaylar dik ve orta taban üzerinden kesiliyor. Yalnız böyle açı ortaylar birbirini 180'e tamamlayan açılardan geldiği zaman. Yani şuradaki açı ortaylar şöyle şuradan geldiği zaman değil. Bu açıdan ve bu açıdan geldiği zaman değil. Ya da bu açıdan bu açıdan geldiği zaman değil. Açıların toplamı 180 derece olan köşeler şunlar değil mi? Evet. Şuradan geldiği zaman mesela buradaki açı ortaylar dik kesir ve orta taban üzerinde kesir. Burası 90'dır. Sebep 2A artı 2B 180 ya. Hocam A artı B 90 yapar. A artı B 90 bak burası da 90 oldu. Ee, ya da şuradaki açı ortaydan geldiği zaman. Şöyle şu açı ortaydan geldiği zaman. Açı ortaylar dik ve ortaban taban üzerinde kesir diyeceğiz arkadaşlar. Evet şu şekilde. Hatta daha güzel bir şekilde anlatayım ben sana. Tam net bir şekilde anlatayım sana. Hop şöyle açı ortayı çizdik. Açı ortayı çizince. Hocam şuradan açı ortaylar geldiğinde. Ya bu o çizince pardon. Açı ortaylar geldiğinde. Bu açı ortaylar dik kesir. Dik kesmesinin ispatı zaten çok basit. 2A artı 2B 180 artı B 90 geldi. Evet, dik ve ort taban üzerinde kesir. Dik ve buradan çizilen paralel ort taban olur. Sebep? E buradaki sorudaki çözdüğümüz ispat yöntemi aslında. Bak Z'den dolayı çizgi açısı. Z'den dolayı nokta açısı oldu. Hocam noktaya nokta olduğu için ikizkenar Çizgiye çizgi olduğu için ikizkenar Gerçekten de tam çizdiğim paralel ort taban çizgisi oldu mu? Oldu. Birinci ispat bu. İkinci ispat da şu. Çünkü ispat yöntemlerini biz sorularda kullanıyoruz. O yüzden açı ortaylar gördüğümüzde böyle dik bir taban üzerinde kesmesi gerçekten ama gerçekten çok önemli. Paralel kenarda da biz bunu kullanıyoruz. Hocam ikinci ispatlar ne, nasıl olacak? Bak şimdi açı ortayda. Biz açı ortayla ilgili bir de ne biliyoruz? Kollara çizilen dikmeler eşit değil mi? Evet hocam şuradan bir kollara dikmeler çizsem şöyle. Şurası da dik burası da dik olduğunda şu parçalar birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. E hocam burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Şuradan da çizsem şöyle. Şu parçada da şu parça için. Aa, tam buradaki nokta ne oldu? Orta nokta oldu. Şunlar şöyle iki eşit parçaya böldüğü için. Sen buradan paralel çizdiğin zaman o zaman bu ne olmak zorunda? Orta taban çizgisi olmak zorunda. Tamam o yüzden dik ve orta taban üzerine kesiyor. Hocam diklik işte alfa alfa beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta da 90 yapıyor. O yüzden 90 derece oluyor. Ya da diklik nereden geliyor? E, hocam z'den dolayı çizgi açısı yaptı ya burası. Çift çizgi yan çift çizgi oldu muhteşem şu sağlandı. O yüzden 90 derece diyebiliriz. İşte buradaki çözüm yöntemini burada da bu şekilde kullanabiliriz. Hani bunu biliyorsan ki bence ben bilinmesi taraftarıyım. Genelde çoğu özelliğin bilinmemesi taraftarıyım. Üçgenden yapılması taraftarıyım. Biraz önce bu soruyu nasıl yaptıysam sen yine o şekilde yapabiliyorsan yap. Ama açıortayların ortayların dik ve ortadan üzerinde kesmesi önemli. Şu paralel ya bunlar dik kesiyor. O zaman bunun devamı ortadan olacak. Tak tak daha hızlı olursun. E90'dan silen kenar ortay muhteşemişti dersin. Bitti. Yani A artı 4 eşittir. 19 artı 5 bölü 2. A'yı buradan ne bulduk yine? 8'i bulduk. A 8 ise hocam burası da 8 burası da 8. X'i de böylelikle 16 olarak bulduk diyebiliriz. Yani soru içerisinde bunu kullanabilirsin. Tamam. Evet gençler. Şimdi bir özelliğe daha geldik. Arkadaşlar bu özellik. Şöyle çarpı var ya üstüne kocaman bir çarpı atıyorum. Sebep. Arkadaşlar ispatını yapayım hadi. İspatını yapayım ama bu özelliği kesinlikle ama kesinlikle bilmene gerek yok. İspatsız geçmiyoruz. Bak şimdi. Burası A. Burası C ise eğer şu KT ile TL birbirine eşittir. Ve bunlar da A çarpı C bölü A artı C olur. Niye? Mesela şimdi arkadaşlar ben buraya N buraya M dersem. Hocam buradaki oran paralellik varsa eğer nm M oran varsa burası da N'nin K katıdır. Burası da M'nin K katıdır. Değil mi? Çünkü bu bölü bu bu bölü buna eşit. E hocam aslında burada hiç N bölüme falan demeye de gerek yok. Öncelikli olarak şuraya bakacak olursak. Hocam şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran ne? C'ye A değil mi? Evet. O zaman C'ye A ise hocam burası C'nin K katıysa burası A'nın K katı. Burası C'nin N katıysa burası da A'nın N katı diyebiliriz. E hocam C'ye A oran varsa burada da C'ye A oran olacak. Temel orantıdan dolayı C'ye A oran varsa burada da C'ye A oran olacak. Evet. E şimdi hatta bu oranları da hiç yazmayalım. Şurada temel orantıya bakacak olursak. Şu üçgende temel orantıya bakacak olursak. Hocam c bölü tamamı. C bölü c artı k mı yapıyor? C artı a yapıyor. Hatta k katları da var da. Oranladığımız an k'lar gidiyor. C bölü c artı a. Şuraya x diyeyim. x bölü a'ya mı eşit? Evet x bölü a'ya eşit. x buradan ne geldi? a c bölü c artı a'ya eşit oldu değil mi? Evet. E, o zaman şuraya da bir y diyeyim. Hocam buraya y dersem de burada bu sefer temalar orantıya bakacağız. Yani şuradaki üçgende temalar orantıya bakacak Olursa eğer c bölü c artı a yine c bölü c artı a eşittir. Y bölü a'ya eşit olacak. Y bölü a'ya eşit olacak. Y de buradan a c bölü a artı c'ye eşit oldu? Evet. Hem x a c bölü a artı c'ye eşit hem de y a c bölü a artı c'ye eşit oldu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? X de gerçekten birbirine eşit oldu ve a c bölü a artı c şeklinde bulunmuş oldu. İşte buradaki yaptığım ispat yöntemiyle yapacaksın. Yani burada kelebek var mı? Var. Kelebekten oranı bul. Sonra temel orantı yap. Sorusu geldiği zaman hiç bununla uğraşma. Mesela baktık burada. Şöyle bir soru. Hocam paralellik verilmiş. E burada paralellik verilmiş. Sen formüllerle yapabilirsin aslında burada. Ama gerek yok. A, sayılar verilmiş. Ben öncelikle sayılara yoğunlaşırım. Hocam 4 bölü 5 oran var. Bunlar nereye? Sivrilen yer burası. Şunun şunun oranı 4 bölü 5 mi olacak? Evet 4 aysa 5 a olacak burası. Hocam buraya ne kaldı? A kaldı. E şimdi de burada şu paralelliğe bakacak olursam şu temel orantıda şu A bölü 5 A mı yapıyor? Evet. 4 bölü X mi olacak? Aynen öyle. X de böylelikle kaç çıkıyor? A'lar gitti. 4 kere 5 20'ye eşit oldu. Kurala gerek var mıymış? Yokmuş. Üçgendeki kelebek benzerliği ve temel orantı benzerliğinle sen zaten sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın dostum. Örnek 16 20. Geldik örnek 17'ye. Şimdi A, B, C, D, verilmiş. E, F kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak öncelikli olarak bir kelebek var. Kelebekteki oran nedir? 6 bölü 18. Kolay bir benzerlik. 1'e 3. Hocam A ise 3A, B ise 3B yazdık. E şimdi ne yapalım? Hadi şunların eşit olduğunu bilmeyelim. Tamam bilmiyoruz. Çünkü üçgenle yapacağız. Şuraya X dersek. X'i nasıl bulacağız? Hocam şuradaki temel orantıdan. Şöyle. X bölü 18. İşte a bölü 3a eşit olacak a bölü 4a pardon şu bölü tamamı a bölü 4a x bölü 18'e eşit olacak e bunlar sadeleşti 4x eşittir 18 ise x ile birlikte 18 bölü 4 çıkar yani 9 bölü 2 çıkar. Aynı şekilde ben şuraya y diyecek olursam hocam bu sefer de şu temel orantıya bakacağız burada da şu b bölü 4b b bölü 4b eşittir y bölü 18'den buradan da y'yi de yine 9 bölü 2 olarak bulur muyuz buluruz. Bizden ne isteniyor? EF. EF dediğimiz x artı y. 9/2 artı 9/2 o da kaç yapıyor? 18/2'den 9 yapıyor. Örnek 17, 9 çıktı. Kesinlikle bence kurala gerek yok. Her şey kural kural kural işin zora biner. Unutursun çünkü. En azından bak ne yapıyoruz böyle? Bak üçgende benzerliği de tekrar ediyoruz böyle. Bak üçgende benzerliğin bak zor halleri karşımıza çıkıyor mu? Hayır. Kolay halleri karşımıza çıkıyor. Dikkat et. Evet EF ortaban demiş. Madem EF ortaban şunların eşitliğini söyleyebiliriz. Hocam şunlar eşit şunlar da eşit diye söyledik. Tamam eyvallah. Sonra K'li alt demiş. Aa hocam ben buraya C'ye dersem 15 C bölü 2 eşittir alttan C'ye ulaşırım diyebilirsiniz. Ya da şunlar eşit ya kardeşim. E hocam şuradaki üçgende direkt ortaban var deyip şu ortabanı bulabilirsiniz. Burası 15'ken burası 15 bölü 2 mi olacak. Evet buraya X dersek bak şimdi. X artı 6 eşittir. 15 bölü 2 ya. X de buradan. 15 bölü 2'den 6 çıktı. 3 bölü 2 mi geldi? Evet. Tamam. X'i 3 bölü 2 bulduk. Yani şurası 3 bölü 2. E hocam 3 bölü 2 ise burası ne olacak? Bak şuradaki üçgende bir taban var. Çünkü şunlar birbirine paralel. Evet. Şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı. Ve şu paralellikte de şöyle şuradaki paralellikte tabandan bulduk zaten bunu. 3 bölü 2 bulduk burayı. Dur bakayım düzgün yazayım. 3 bölü 2 bulduk burayı. Şimdi şuradaki orta tabana bakacak olursak eğer burası 3 bölü 2 ise direkt C ne olacaktır? Tersten orta taban hocam 3 olacaktır. Hatta şuradaki orta tabandan dolayı da 3 ise burası da 3 bölü 2 mi olacak? Evet. Sonra MN uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam MN'yi nasıl bulacağız peki? MN'ye bakarken de artık şuna bakacağız. Şurada bir kelebek benzerliği var mı dostlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç çıktı? 3'e 15. 3 bölü 15. Yani 1 bölü 5. Hocam burası A iken burası ne olacak? 3A mı olacak? Evet, yok 5A olacak özür. Şurası 5A olacak. Hatta burası B iken burası ne olacak? 5B mi olacak? Aynen öyle. Şimdi ben buraya X dersem artık bunların eşit olduğunu biliyoruz. X diyelim. Şuraya hatta Y diyelim. X'i biraz önce kullandık. Y diyecek olursak burası da ne oluyor arkadaşlar? Y oluyor. Ee, i̇stersen Y de sonra Z de ayrı ayrı yap. Fark etmez ama bir... Biraz önceki iki soruda da yaptım ya o yüzden bunun Y olduğunu anlayabiliyorsun büyük ihtimalle. E hocam bunu nasıl bulacağız? Şurada bunun tamamını oranı. Yani A bölü 5A değil dikkat. Şurası 1'e 5 oran vardı. A iken burası 5A'dı. A bölü toplam 6A. 6A eşittir. Y bölü 15 mi? Evet. Şunlar sadeleşti. Buradan 3'e bölsen 2, 3'e bölsen 5. Buradan da Y ne oluyor o zaman? 5 bölü 2 yapıyor. Y'yi 5 bölü 2 buluruz. Bizden MN isteniyor. MN uzunluğu da ne olacak? 2Y'ye eşit olduğundan dolayı. Bak MN uzunluğu tamamı. O da 2 çarpı 5 bölü 2'den cevap kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır dostum. Yani soru ne kadar karışık olursa olsun. Tamam hocam ben formülü biliyorum. Formülden yapmak istiyorum diyenler yapabilir ama benim tavsiyem. üçgenden yapman. Üçgenden yaptığın zaman geometrin çok iyi bir noktaya gidecek. O yüzden beni dinle, beni dinle. Beni dinle. Bir tecrübe var burada. 2004 yılından beri ben bu işi anlatıyorum. Lütfen beni dinle. Beni dinlediğin zaman çok faydasını göreceksin. Evet geldik bakalım ön, örnek 19'a. Hemen hemen aynı soru. Aslında burada ben sana şey yapabilirim. Bırakabilirim bunu ama fark etmez. Neyse. Şurası 5 mi verilmiş? 5 verilmiş. Hocam burası 5 ya. Şunların birbirine eşit olduğunu. Hadi bileceksen de en azından bunların birbirine köşegenler çizildiğinde şu köşegenlerin kesim noktasından geçen paralel çizgi de şunların birbirine eşit olmasını bil. Bileceksen de tamam mı? Hadi bunlar birbirine eşit. Burası da mn'yi de 5 bölü 2 vermiş. E tamam 5 bölü 2. Burası da 5 bölü 2. Sonra ne yapacağız burada? E hocam sonrasında işlem yapacağız. Hadi bakalım yapalım. 5 bölü 2'yi bir yazabilsek yapacağız. Kale uzunluğu isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben şunu yapabilirim. Hocam şunu da şu birbirine paralel mi? Paralel. Şöyle bakalım. 5 bölü 2 bölü şu. Şunun tamamını oranı. 5 bölü 2 bölü 3 değil mi? Evet. 5 bölü 2 bölü 3. Bu da 5 bölü 6 mı yaptı? Evet. Hocam burası 5 a iken tamamı 6A. Buraya da A mı kaldı? Evet. E şimdi bizden ne isteniyor? Kale. Arkadaş dikkat et. Şimdi dikkat et. E, burası aynı zamanda 6 aysa ise 3A 3A olacak. Hocam şurası 5A'ydı. Tamamı 5A'ydı. Şuraya kadar 5A'ydı. 3A e, 3A olacağı için burası 2A. Burası da 3A mı oldu? Evet. Aynı şekilde 1 2 3. Burada da 1 2 3 oranlaması yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Arkadaşlar şimdi artık ben nasıl yapabilirim? Şuradaki uzunluğu bulabilirim aslında ortabandan. Çünkü dikkat et 3A'ya 3A olduğundan dolayı. 3S, o 3 ise burası 3 2 mi yaptı? Evet burası da yine ortabandan. Çünkü şunlar birbirine eşit. 3S, 3 ise 3 2 buldum burayı. Buldum. Sonra ne yapacağım? Sonra şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Buradaki uzunluğu bulmaya çalışacağım. Yani uzunluğu. Şuradakini bulursam ondan sonrasında sonuca ulaşırım. Peki şuraya yoğunlaşayım buraya. N diyeyim. Hocam burada da şöyle. 5 bölü 2 bölü N. N'ye eşittir? A bölü tamamı 6A'ya eşit değil midir? A bölü 6A. N'ye eşit. 5 bölü 2 bölü n eşit. 5 bölü 2 bölü N'ye eşit. Şunlar şunlar gitti. 6 kere 5 30 bölü 2 15. N'yi de 15 mi bulduk? Evet. N 15 ise eğer. Şimdi K'liye'yi bulmaya çalışacağım. Hocam farklarının yarısı diyebilirsin. Ya da direkt. 15 şurası 15 hani şunlar birbirine eşit ya 15 burası 15 bölü 2 değil midir? Evet. Şuraya x dersem x artı 3 bölü 2 neye eşit oldu? tabandan dolayı 15 bölü 2'ye eşit oldu diyebilirsin. X de böylelikle 15 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den 12 bölü 2 yapar. O da kaç yapar? 6 yapar. Örnek 19'u böylelikle 6 bulduk ve geldik örnek 20'ye. Şimdi mn uzunluğunu 6 vermiş. Hocam 6 tamam hadi bileceksek sadece şunları bilirim. Şunların birbirine eşit olmasını kullanalım. E şu 6 mn uzunluğu 6. Yani bunlar 3 birim 3 birim. E şimdi sayılara bakacak olursan hocam şununla şu paralel. Yani şuradaki üçgene bakıyorum kardeşim. Şunlara bakacak olursan ne var burada? 3 bölü 12 var. Hocam 3 bölü 12 dediğimiz nedir? 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4. A ise 4 A. Yani buraya kaç A kaldı? 3 A kaldı. Hocam 1'e 3 oran var ya. Burası ense burası 3 en midir? Evet. E şimdi şuraya bakacak olursak. Burada da bir kelebek benzerliğe çıktı mı karşımıza? Çıktı. Yani ne oldu? 1'e 3 oran var. 1'e 3. Yani x'i direkt 4 olarak buluruz. Ya da n bölü 3'en kelebekteki oran şu bölü şu. x bölü 12 deyip sonuca ulaşırız. x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Yani cevap 4 çıktı. Ama gördüğün üzere. gördün. Yani biz yamukta ne yaptık? Aslında bu ana kadar çok az bir bilgi yaptık. Uzunluk kısmı bitti mi bu arada? Evet. Alan kısmı bir sonraki videoda alan kısmına geçeceğiz. Şöyle bir tekrarımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle bir tekrar kısmına şöyle bir bakalım. Yani biz ne yaptık? Öncelikle açıyla ilgili soruları yaptık. Sonra ondan sonra paralel çizme yöntemi var dedik. Bir de orta taban var dedik. Değil mi? Sonra oran olduğunda paralel çiz dedik. Bak şuradan belli. Paralel çiz dedik ama paralel içe de olabilir dışa da olabilir diye söyledik. İçe çizdiğinde özel bir durum varsa oradan devam et dedik. Hatta bazen dışarı doğru da olabilir dedik. Şurada bir soru ekledik mesela. Şurada böyle bir oran olduğunda içe çizdiğim böyle kelebek çıktı. Özel bir durum oluştu. Ama dışarıya doğru da uzatıp kelebeklerle de işi yapabilirsin. Ama çoğunlukla işi daha da zora sokuyor haberin olsun. O yüzden içe çizdiğimizde güzel bir şey oluşuyorsa oradan devam et. Tamam Sonra ne yaptık? Özellikle A-C bölü 2 tamamıyla ort tabandan çıkıyor dedik. Ort taban yani bir benzerlik türünden çıkıyor dedik. Sonra şuraya açı ortaylar dik ve taban üzerinde kesilir dedik. Bence bunu da bilmen lazım. Bir de burada da yine böyle bir özellik var ama kelebek benzerliğinden ve temel orantı benzerliğinden sonuca ulaşabileceğini söyledik mi? Söyledik. Yani şöyle bakacak olursak tasarlama yani yamuk konusuna bakacak olursak tamam yamuğun kendine has bazı özel bilgileri var. O da ya taş atlasa 3 tane ya da 4 tane özel bilgileri var. Ama geri kalanı genelde ya açı ile ilgili soruysa Eski konuları kullanacaksın üçgeni. İşte ne bileyim oran moran varsa benzerliği kullanacaksın gibi bilgileri biz çok kullanıyoruz arkadaşlar. Ha ileride de mesela dik yamuk göreceğiz. Dik üçgeni çok kullanacağız. Yani üçgen bilgisini burada kullanabiliyorsan bu ve bundan sonraki konuları çok rahat bir şekilde yapabilirsin dostum. O yüzden benim tekniğimle gitmeni tavsiye ediyorum. Çünkü yamukla ilgili bir şey yapsak böyle. Ben size bütün yamuk bittikten sonra 20 tane kuralla karşınıza gelebilirim. 20 kuralı ezberledin e, yarın aklında kalabilecek mi bu, bu 20 kural kalmayacak ama sen 3 tane işte bu orta tabandır şudur budur aklında kaldı zaten 3 tane teknik bilgiyi öğrendin geri kalanını da üçgenden yaptın İşte önemli olan bu işte bu şekilde yaptığın zaman başarıyı elde edersin eski geçmişteki konularını da çok sağlam almış olursun eksiklerini de kapatmış olursun dostum böylelikle bu işi hallettik ilk videoyu hallettik uzunluk en uzun video buydu çünkü burada mantığını verdik size bundan sonraki videolar öyle çok uzun olmayacak en azından yamukla ilgili kısımlar e o ne bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın